Merhaba arkadaşlar, kanalımızda tekrar hoş geldiniz. Bugün Türkiye NATO, biz NATO. Ani yani NATO, NATO. Türkiye, NATO, neyse evet bu değil, girelim değil olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Wow, Fransızca konuşuyoruz şimdi. Wow. Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Hem bu değerleri hem de birbirimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. Asena. Gerçekten. NATO'ya bağlı, okay. NATO desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve hareketlerine Oh şey gibi dertten tam PUBG gibi yemin ederim. Gemine'lere bak. Oha! görev harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden İttifaktaki ilk kadın jet pilotu Leman Türk olmasından gurur katılmak üzere. Birçok için ilham kaynağı olmuştur belki erkek için ilham kaynağı Sentine uru. Oo, dizler. Ya, little tread, little tread sniper. Her nato yesinin eşit derecede söz hakkı var kararları birlikte alıyoruz. ve daha biggest ve sağlanmasına ve NATO aktif şekilde desteklemekteyiz. Evet. O ile işte um we are NATO. Tokyo is NATO. We enjoyed it. Bye on all. Ve bidakit sefer gülene kadar. Barış.